Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda yaptığımız deneyde Bromtimol mavisi solüsyonunun yüzeyinde bir renk değişikliği gözlemlemiştik. Hatta ince bir tabaka halindeki sarı renk bir süre sonra tüm kabı kaplamıştı. Öyle değil mi? Bu ne anlama geliyor olabilir? Evet, sizce Bromtimol mavisi ne gösteriyor? Gözlüklerimi takıp açıklamaya çalışacağım size. Bromtimol mavisi solüsyonuna herkesin bildiği asitlerden biri olan sirkeden birazcık ekleyeceğim. Rengin nasıl değiştiğini gördünüz değil mi? Ha bir dakika, biraz da çalkalarsam rengin tamamen değiştiğini ve sarıya döndüğünü görebileceksiniz. Bu, solüsyona asit karıştığı anlamına geliyor. Deneyimiz hakkında düşünecek olursak da bromtimol mavisi solüsyonu yüzeyindeki sarı renkte solüsyona asit karıştığını gösterir. Halbuki biz asit kullanmamıştık. Üzerinde balıklar olan kağıt bardağı karbonat ve sirke koymuştuk. Karbonat ve sirke bir araya geldiğinde ortaya karbondioksit gazı çıkar ve bu gaz kağıt bardağı doldurur. Bromtimol mavisine kağıt bardaktaki sıvıdan karıştırmadık ama kağıt bardağın içindeki gaz solüsyonun yüzeyiyle tepkimeye girerek bir renk değişikliğine sebep olur karbondioksit gazı ve suyun zayıf bir asit olan karbonik asit meydana getirdiklerini ve bromtimol mavisinin de yüzeyinde başlayan renk değişikliğinin bu asidin varlığına işaret ettiğini öğrenmiş olduk böylece. İşte okyanuslarımızda daha doğrusu okyanus yüzeylerinde olan budur. Biz fosil yakıtlarını kullanıp ormanlık alanları tahrip ederek atmosferimize karbondioksit ekledikçe bu karbondioksit okyanuslarımızı değiştiriyor. Bromtimol mavisi deneyinde olduğu gibi, karbondioksit okyanuslara karışıyor ve okyanusların giderek asitlenmesine sebep oluyor. Mauna Loa'da topladığımız verilerle buna benzeyen bir eğri elde ediyoruz. İsmi Keeling eğrisi olan bu eğri, verilerin toplanmaya başladığı yıllar olan 1950'lerden beri atmosferdeki karbondioksit seviyelerinin düzenli bir şekilde arttığını gösteriyor. Atmosfere eklenen karbondioksit, okyanuslara, okyanuslardan da havaya geri karışıyor. Diffüzyonun okyanus ve atmosferin kesiştiği noktada iki yönlü olduğunu unutmamalısınız. Sanayi devrimi öncesinde bir denge vardı. Ancak artık her sene 2 gigatonlu karbondioksit okyanuslara karışıyor. Denge bozuldu ve okyanuslar giderek asitleniyor. Pek çok insan okyanusların asitlenmesinin gerçekten ne anlama geldiğini bilmiyor. Bunu okyanusun asitlenerek midye kabuklarının çözülmesinden ibaret olduğunu düşünüyorlar sadece. Sanayi devrimi öncesi dönemlere kıyasla okyanus pH'ı 8,2'den 8,1'e geriledi. Bu sayıların ikisi de baz olan solüsyonlara işaret ediyor olsa da pH'taki 0,1'lik bir değişim, okyanusların %30 oranında asitlendiği anlamına geliyor. Okyanusların asitlenmesi, bu organizmaların kabuk yapabilmek için ihtiyacı olan karbonik asit seviyelerini inanılmaz bir şekilde düşürür. Kısacası, okyanus bu kabukları çözündürmez. Aksine, organizmalar kabuk üretebilmek için gerekli olan malzemelere sahip değildirler. Bu durumun uzun vadeli etkilerini düşünecek olursak, besin zincirinin en altında yer alan bu organizmaların etkilenmesi tüm besin zincirini etkileyecektir. Ah bu durumdan deniz ürünleriyle beslenen insanlar ve mercan kayalıkları da etkilenecektir. Okyanusların hasitlenmesinin uzun vadeli etkilerini tam olarak anlayabilmiş değilsek de, atmosferimizdeki değişiklikler sonucu okyanuslarımızın da değiştiğini hiçbir zaman unutmamalıyız.